Adana yakar yamış, Adana yakar yamış. Kar altında gün kalmış, ne kar altında gün kalmış. Benim yarım Urfa'lı. Benim yarım urfa, antepli nerede kalmış ne antepli nerede kalmış Oy nedim nedim ne dedim meyvasız ban ne benim benim yârim ile buraları terk edim benim benim yarım ile buraları terk edim